Hastan başlama ya senin favorin var baksana niye onu? şey son artı? Peki o zaman sen benim numarama gönderdiğinde hangi, hangi banka parayı gireceğini nereden bilecek? Evet güzel bak bir soru gireceğim. bak. Ekibden. Uyu Bunu mu yollamak istiyorsun? Işte Yollamaz gidecek. <gülüyor> Komşu yaptım düştüm inanma şok şok şok. Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Teknoloji Oku yorumun yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde yine haftanın öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Bu hafta neler vardı Özgür Çetin? Bu hafta fast geleceğiz. var fast. fast. Allah şey gibi Ya Fast'tan başlama ya senin favorin var baktı <gülüyor> Niye onu <gülüyor> şey son artış. Ya bak onu çektik uğraştık uğraştık. <gülüyor> Biz arkadaşlar IES sistemi, iletiş yönetim sistemi biliyorsunuz bu SMS spam spam geliyor ya onlar için video çekmiştik sonra program Ya videoyu bırak yılbaşından önce 3 bölüm IES dedin IES, IES, evet, IES Evet anladık patladı sonra Son ertelenmişti ama ertelendi kullanıma ama. sunuldu Bir de çap diye sundular yani evet bir an önce çok... sessiz sedasız IES kullanıma girmiş yani Evet IES nedir belki merak eden ne var Size mesela SMS geliyor ya böyle İletiş şey, yönetim sistemi Evet bankacılardan işte telefonculardan şuradan buradan Onların izinleriyle baktığı bir sistem geliştirdiler. Ama mi? bunu biraz daha farklı bekliyorduk biz. Hani sanıyorduk ki spam aramaları falan da engelleyebilecekler. Spam mesajları da engelleyebilecekler Şu ama. Şu 0850 değil mi? Yok. Aynen. Evet olmadı 0850 yani. 0850 bir de mesela arıyorlar ya yok aboneliğiniz bitti. İnternete size bir daha üye yapalım. Size biraz kazık şey Çakalım. yapalım falan. Aynen. Yani o tarz mesajlar, aramalar. İşte sihirli dokunuşlardan haftalık 20. <gülüyor> 20 bin liralık Adam. iş teklifleri falan <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> bu tarz mesajlar gelmeye devam edecek yani onlara ne yazık Onlar, ki engellemiyor. Ya yerlemiyor. bunlar kurumsal olan mesajları. Evet, mesajları Erçelik sana mesaj yolluyorsa mesela, Vestel yolluyorsa onları görüp kapatabiliyorsun, Aynen. silebiliyorsun. Aynen bu mesela şey hani gidiyorsun AVM'den bir giysi kıyafet bir şey alıyorsun ya sallıyorum evet. şimdi damattan bir şey aldın oradan kadın numaranı falan da istiyor senin. Sonrasında mesajla tutturuyorlar. İşte işte kampanyamız var, sizi özel evet. 75 indirim bilmemiz, onlar. Hem aramaları hem de SMS gönderimini ayarlayabiliyorsunuz. Evet, ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada biz onunla ilgili özel bir video çektik. O yüzden burada çok detayına girmeyelim. Aynen, Sonra da yukarıdan video. linkini veririz. Oradan e, nasıl açıp kapatabiliyorsunuz, e-devlet üzerinden yapıyorsunuz. Hangi firmalar falan var, böyle kurumsal nitelikleri vesaire onları da gösteririz Göre Görebiliyorsunuz, onları. o yüzden o videoyu izlemenize öneririz. O yüzden burada çok detaya girmiyoruz ama hayal ettiğimiz gibi de olmadı ben Yani de... aynen öyle. Hani bu... Zaten şimdi orada mesela bir sürü şey listelemişler de onlar zaten sekseni bana ne mesaj atıyor ne şey yapıyor. Evet ama ellerinde o bilgi var aslında seninle yani birisi evet. var demek ki onu, da, onu görmüş ama... oluyorsun o güzel bir şey. Yani orada sadece ben de hani bazı bankaları şey yaptım mesela. Çünkü İşim sürekli kredi abi. için şey için. Ha. Yani abi ben çalışmıyorum senin artık. Hiç. Sürekli sana kredi verelim. Kredi kartı istemiyorum kardeşim ya. Evet. Sürekli bir şey satma derdiler. Onları engelleyebilirler mutlaka. Evet yeni bir sistem daha girdi Türkiye'de devreye. Az önce söyledim. Hatta onunla başladık ama Osman... Müdahalettim. Müdahalettim fast. Darbe fast, yaptım sana. Fast değil bu arada. Fast. Onların anlık ve sürekli transfer Şimdi, diye bir sistem. fast diye yazınca He, işte fast direkt fast diye, diye, ingilizce. diye ingilizce. Ama yani fast arkadaşlar F-A-S-T. Nedir bu arkadaşlar? Şimdi normalde EFT'yi ve e, havale için değil ama EFT'de ne, nasıl bir sınır vardı? Saat Siz 5 miydi? 9'da 5 galiba. arası. 9 evet. 9'da 5 arası EFT yapabiliyordunuz. Artık 724 EFT. Yani başka bir bankaya para yönderebileceğiz. Ama onun da bir senaryo var. Evet. Ama şu an deneme aşamasında olduğu için o sınırı var muhtemelen. Bin liraya kadar yapabiliyorsunuz bu işlemi. Yani işte. bin lira şu anda ne bileyim çok absürt olmuş. Ya ama hani çalışıp çalışmadan deneyecekler. Bence çalışıp güzel bir girişim bu. Yani... Onda bence 2, sınırı 20 kaldır. 2021 yıldayız abi artık hani niye ben 6'dan sonra 5'den sonra yollayamıyorum ki. Ya bir de EFT'de bu gecikme süreleri çok moral bozucu. Gönderiyorsun özellikle de meblağ belli bir ücretin üstündeyse bekle Allah bekle geçecekti. Yani. 10 dakika 15 dakika şimdi çak diye geçecek ama tabi o 1000 lira sınırı var söylediğimiz gibi. Muhtemelen önümüzdeki aylarda da bu şu an deneme süreçlerinden geçiyor. Ee, hızlı bir şekilde halledecek. Bir de bu sistemle beraber şöyle bir şey geldi onu da söyleyeyim ben. Telefon numaranızı Banka hesabınızı eşleştiriyorsunuz. Evet. Ve otomatik olarak hani mesela eskiden neydi? O 15 mi? 16 mı rakamlı IBAN yolluyordunuz. İ IBAN artık gerek yok. Cep numaranı vereceksin. Otomatik olarak eşleştirdiysen tabii bankandan bu arada bankada yapmanız gerekiyor bu işlemi ya yani banka derken mobil uygulamadan falan yapıyorsunuz. Ben Cengi Osman cebine para yollayacağım. Numarasını yolluyorum. Direkt banka hesabına Ama geçeceğim. şu var. Orada benim aklıma hani şu geldi. Atıyorum ben sadece numaramı tek bir banka eşleştirebiliyorum. Yok birkaç tane eşleştirme Peki o zaman sen benim numarama gönderdiğinde hangi bank sen para gideceğini nereden bilecek? Evet, güzel bak, bir sen, soru sen bak. Ekibden. Oğuz bak buraya o şarkıyı koy. <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman sen benim numarama gönderdiğinde hangi bank sen para gideceğini <gülüyor> nereden bilecek? Evet, güzel sen, bir soru sen, bak. Sen, <gülüyor> <gülüyor> evet ya. O de, vardır bir de, çözüm ama Belki da. şeydir o. Sistem mesela otomatik kayıtlı ya, sen o numaraya yolduğu zaman belki seçenek çıkıyordur karşına hani Buna mı yollamak istiyorsun? Zorlanmaz gerçekten, o <gülüyor> tek şey Ne bileyim o abi temel. ben mi kurdum sistem yani? yani. <gülüyor> tek şeydir yani en azından. Ama az hangisine gidecek mesela? İşte tek şeydir. O yüzden diyorum ya. atıyorum. Senin 4 tane bankanın hesabı var. Diğerlerini tanımlayamazsın mesela. Ya da en son tanımladığın banka olur. Belki de. O şekilde olur diye düşünüyorum. Onun haricinde ya ben bir, bir iki tane banka kullanıyorum. Ben ben biri de tanımadım, biri de bile. O yüzden bir sorun da olmaz dedim. Sen bir de tanımla istersen onu deneyelim. Deneyelim bakalım. <gülüyor> yani. Son konuda TürkSat 5 a uzaya fırlatıldı arkadaşlar. The flight computer, which is located on the second stage, will command the ground hold downs to release the rocket right at T 0 5, 4, 3, 2, 1, Ignition. Kozbettin gelmeymiş. 7 ocağa 8 ocağa bağlayan gece yarısı dört buçuk 5 evet, gibi falan. SpaceX ile bu arada SpaceX, Elon, Elon Musk'ın sahibi oldu. Elon Musk da parayı buldu bu arada biliyorsun dünyanın en, en zengin adamı en zengin. oldu. Normaldir abi. Çok parayı yatırınca Bak, abi. Bak adam kaç sene önce elektrikli otomobil evet, tamam. Tesla. Kaç Tabii. sene zarar yaptı o Tesla. Tabii. Sürekli zarar zarar zarar ama şimdi herkes elektrikli otomobile dönüyor. Yani. Tesla püüü evet. gitti. İşte bu yani vizyon. Vizyon, vizyon dediği dedi, şey bu. Evet, adam ama çok uğraştı o işler için ya. E ee, abi bir de adam çok başarılı mesela, spes de öyle. Spes düşünsene. Yani uzaya yani, mekik gönderiyorsun tekrar kullanılabilen mekikleri adamlar ilk hayata geçirdiler. Evet yani. İnanılmaz bir şey yani. Hani gönderip çöpe gitmesin tekrar. Gerçi evet. yani. ya o da inerken patladı, patladı bir şeyler oldu ama. Ama şu an, şu an, an, geliyor an yani. gidip geliyor. Tamam gidip geliyor bir şeyler. Bir daha şimdi mesela şehrin altından bir Yani bir süşey ya, Hyper, yapıyor. Hyperloop Hyper <gülüyor> yapıyor, Hyperloop. Evet. Diye gidiyor böyle falan. Değişik bir adam böyle maske. Reis değişiyor insanlar değiştiriyor işte. Tamam aynen hani, yani. Hani. yani yoksa Hani böyle bizim gibi yani böyle bizim gibiler <gülüyor> doldur boşaltçılar değil yani. O adam yap yaptıklarını konuşanlar değil. Yani. Biz hani yorumluyoruz. Bir hani şey olayı var ya. Adam bir şey yap ya tutmaz o ya. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış bir yani. O hep var o para, o hep para. Daha iyisini sen yaptın ondan ee, sonra. Tabii yani. yani. en azından o şeyde bir hani gelişimin olsun. Bak, orada şöyle bir şey var. Farklı bir şey yaptığın zaman insanlar hep bunu söylüyor sana. Bu Türkiye'de de var, dünyada da var uzaya çıksın uzayda da var. Yani insanlar hep böyle ya bu almaz falan. Ama evet. Türkiye'de sanki daha çok ha. Hiç... Türkiye'de daha çok girin. Ya yani mesela dersen şöyle bir girişin orada. Başlar gel sen. Kimisi <gülüyor> sana açalım senin filan. Ya olmaz. <gülüyor> Şurada kanlı. Şuraya bayacağım dersin. O araba olmaz. 500 500'le <gülüyor> <daha> koşuyor araba. <gülüyor> Onunla ilgili skeçler falan da yapmışlar adam diyor sattım en sonunda kendi arabanın <gülüyor> aksan geri al. Çok iyi oluyor ya. Evet bu hafta böyle bol gülmeli oldu. Ee, çok da konu yoktu bu hafta değil mi? Ya teknoloji tarafı bir dakika böyle... bir dakika bir şey unuttuk ya. Bir ne şey dedin? unuttuk. Hayır. Konsol fiyatları düştü. İnanılmaz çok çok çok. Ama o da abi tam düşmüyor. Bir çık, düşüyor, refresh yapıyoruz, yükseliyor. Bir daha refresh yapıyoruz, tekrar. Ama düşmüş. neden düştüğünü söyleyelim. Çünkü Evet o vergiyi ben artık umudu kesmiştim ondan eklemelik vergisinden. Eklemelik vergisinden %50 %20'ye düştü. Evet. Yani ve e, Sony'den bir hareket gelmiyor çünkü Sony playstation yok zaten piyasada. Şimdi ben onu diyecektim zaten onu 8.299 alamıyorsun ki şu anda yani. Hani evet. o fiyata bile alamıyorsun 10.000 falan satıyor evet. millet böyle. çünkü yok. Yerde dünyada da yok yani. Türkiye'de yani falan da yok. da yok. Geçen gün birisi bir video çekmişti Ukrayna'ya gidip şey aldık, alma falan. Adamlar dedi bak gidelim de yok alamadan ki. dönersek ne olacak? Tamam tamam. Dönemiyorsun. Yani e, o yüzden stok sıkıntısı var arkadaşlar. Bir Amerika'da mı yok mu? herhalde? Orada gidiyorlar. Amerika'da da baktım ben Amazon.com'u takip ediyorum, orada yani diyor. Orada da mı yok? Ben hem Amazon.de'den takip ediyorum, hem com'dan takip ediyorum. Ne Xbox'ı var, ne de şey var. Sonic'le şey PlayStation tamam, Xbox'ı da mı yok ya? Ciddi misin? O da yok. Burada var ama burada var ve seri S5.399'a da 4.800'e falan indirildiğini gördüm Amazon.com'dan bahsediyorum. Bana bir ara 5.000'e çıktı. Tekrar 5.000'e çıktı. 5.000'e falan çıktı. Evet. Değişik evet. değişik fiyatlar. Onlar da, da tam olarak karar veremediler. Lan kaçtan sattılar? Bence daha? şey oluyor ya hani ellerinde olan ürünler var herhalde şimdi onları muhtemelen Şeyden soktukları için Türkiye'ye, tabii ki, ki ya, tabii sonuçta de, onu içeri alırken ödüyorsun o parayı. Ama şu da var, ben şuna dikkat çektim hani bir tavsiye edilen satış fiyatı da açıklanmadı. Hani i̇lk mesela demişlerdi işte 8.299 evet, ile evet. ama şu anda demiyorlar mesela tavsiye edilen satış fiyatı şu kadar oldu. İşte falan. muhtemelen o elinde o cihazda olan adamları zor durumda bırakmak istemiyorlar hmm. bence. Çünkü şimdi sen diyelim ki dükkanın var. Atıyorum Media Max'ın almışsın onları 5400 liradan tamam mı ya yani da 5400 değil de işte hani o marj üzerinden almışsın. Adam diyor ki sana bunu 4800 satacaksın. Yani en azından Sony açıklayabilir zaten stok yok hiçbir yerde. Diyebilir yani 7500 evet, liraya Sony Evet Sony diyebilir evet ama sonra Sony. Türkiye demiyor ya işte onlarda. De diyor. yani bunu <gülüyor> şuna işe bir at. Diyor ki adamlar Lan zaten 8299 liradan yok, yok satıyoruz yani. ya. Saybimden koma geliyor 10.000 lira 10.000 başlıyor saybimden Onları da, da zaten bir şey diyebilirim yani. yani boş şey, verici evet. fırsatçılar. Evet arkadaşlar işte bu haftada böyle makara kukara işte çeşitli bilgilerle, çeşitli konularla geçti. Ama güzel haberler de vardı. İşte Fast, fast var. Fast değil de fast, fast var, is is Olumlu var. bir hafta olmuş ya baksana vergi düşmüş. Evet. Fast 20 ES. güzel şeyler. Şey. Süper yani. Bombo bir. 2021 bir... çok iyi başladılar, başladı. <gülüyor> İnşallah böyle devam eder diyelim. İnşallah. Haftaya yep konularla buluşmak üzere Hoşçakalın Demeden önce kanala abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.